Evet. Alo. Alo. Ala nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kisina Hanım siz misiniz? Evet benim. Sizsiniz. O zaman size bir soru soruyorum ardından çarkı çeviriyorum. Hazır mıyız? Evet hazırız. Benim göbek adım var mı? Veya ikinci ismim var mı? yazmana gerek yok bu arada söyleyebilirsin herları hayır yok mu? hayır Google yok google'a mı yazdın lan o? yok klavye sesi duydum ya sanki bilgilerden buldum yok yok diye yere yazmadım. <gülüyor> yazmadım google'da bulabileceğim bir bilgi olduğunu düşünmüyorum zaten bulurdum bu arada katır diyen var ortağı adına ferit <gülüyor> <Benid> katır ferit <gülüyor> <Benid> katır katır katır <gülüyor> o zaman çeviriyorum tamam <gülüyor> <gülüyor> let's go Geliyor. Aynen. Farktisi gelecek bu arada rezele. Duydun Ne dedin? Farktisi gelecek. Hiç tek ah, ah, ah, hiç ah, ah, ah, ah, ah, ah. şeyler geliyor, bir şeyler geliyor. İnanılmaz. Abi gerçekten bu. Abi, abi, abi, abi, abi, abi kaçtı. Açıyorum abi, abi ben. Alara görüşürüz. O, alara, alara, dur, dur <gülüyor> oğlum, dur atlı. <atmayın. gülüyor> hayır hayır, Alara bir dakika, Alara olmaz. Alara olmaz. Ben... ...bir kere daha çevirmek istiyorum Alara için. Bir şey diyeceğim, bak, açık melep konuşalım. Herhangi... Bir şey sorabilir miyim? Herhangi bir erkek izleyici, dişi olmayan izleyici de... ...gözü <gülüyor> olmalıydı. Mesela hani şey Burak şu pas dedi. sana ya da bana gelseydi. Evet, pas, evet, Ama gel bir şey diyemezsin. evet diyecek, yaparım diyecek, sonrakilerde de yapacak. Herhangi bir bayan olmayan. <gülüyor> DİSK GELMİŞ Kİ <gülüyor> Allah Allah ya <gülüyor> Ya tamam o zaman pasları kaldırayım oğlum O kadar abi, çekilmiş Yani çekilmedi şey ama bak bana şunu de abi. abi herhangi bir bayan dışı, dışı Bayan mı? DİSİ <gülüyor> Kadın, kadın diyeceksin <gülüyor> Bayan dışı var geldi. İnsan geldiğinde yapacak mısın aynısını abi Tamam ben Alara hanıma o zaman her pasta sadece Alara hanıma değil pas gelince mousepad hediye etmek istiyorum Okey mi? Tamam. Alihara Hanım kabul eder misiniz? Teşekkür ederim sağolun. Ben Hayır, sana mouset hediye etmek istiyorum Alihara Hanım. Siz bize, e, moderatörlerime, Okan'a isim soyisim, telefon numarası, adres tamam. gönderir misiniz? He he siktir git bırak. Tamam. Okan değil Okan değil Burak yazın. Lütfen. <gülüyor> Yattı ama <gülüyor> şu an. <anda. gülüyor> Burası. Kurt kuzu bak aslında. Ben ataslıyım ataslıyım. Alar Hanım çok teşekkür ederiz. Daha Kendinize abi. çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi Görüşmek şenlar. üzere. Görüşmek üzere. İyi günler, günler. Alar Hanım. Evet diğer ailemiz arkadaşı... Görüşürüz. Bay bay. Umarım görüşürüz bay bay. <gülüyor> diğer arkadaşı çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar amcı <amcalan> bizim modlar. Ya oğlum abi çekiyorum? lan ne hayvansınız ya. Sami sen de amına koyayım koron oldun sapıttın ha. Ne ben, şey dedim dedin ben Hayvan ağzımı evet. açmadım Ferit Anla ben ağzımı açıyorum çekiyorum <gülüyor> Ali Şafak be. Ali Şafak Kazananız o, Ali Şafak'a ulaşalım Ali Bey Ali, Şafak. Ali, Şafak. Ali, Şafak. Ali, Ali Şafak. Bey buyurun Ben şey yapmasam olur Duyduğuma Ali göre Bey. çamaşır makineniz yokmuş Ali Bey <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey Alo <gülüyor> Amanın <gül> Kendisi bizi 5 yıldır takip ediyormuş he. <gülüyor> Aa mi? o zaman buna zor bir soru mi? lazım Ferit 5 yıldır takip ediyorsun. 5 yıldır mı? Aaa. Beş, beş. Aaa. Ali köklüsün Pardon, he. Yalan mı? Dört. Tamam, dört. Yine 4, 4, 4. köklü. Ali Bey chat yazar mısınız bu arada? Ali Bey sizi Discord'da alabilir miyiz? Ulan pas geldi kıza ya. Ulan biraz şey olsa Yılmaz abiye soru geliyor. Şöyle kaldı ya, şöyle kaldı. <gülüyor> Getirdim Keşke. abi. İttirsen. Merhaba. Alo. Merhaba. Evet Ali. Tamam, doğru Ferit e subscribe olduğunda 14 yaşında olduğun doğru mu Ali? Doğru. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de oldu soru bu değil de bırakıyorum. Ali. Kim? Yok adam yok adam doğru, adam doğru değil. 19 yaşındaymış. yaşındaymış. Ali. Efendim. Sakin Soruyu mi? soruyorum. Hazırım. Ferit Karakaya. League of Legends esporcusuyken. Evet. Banlandıktan sonra. Oo zor soru. Bir sorayım. e takımı kurdu. <gülüyor> ESL finallerine, ESL Go for e falan katıldı. <gülüyor> e evet. takımının adı nedir? Aa hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Biraz düşün. Düşürürüz Ali, kendin. <gülüyor> Hadi biraz düşün. Şöyle biraz. Oğulları. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne olabilir? Evet. Ah! Ah! Anas <Gülüyor> kim? Ah, ayağıma bir şey oldu. Allah Allah Allah Ne Hadi. bir fikrim yok, hiç ya fikrim Ali Ali çete baksana, evet. ya, Ali nasıl Pardon elbistan <gülüyor> Ali. Ciddi... Ali 7. Ali yaşas kardeşim. 19. Nereden? İstanbul mu? İstanbul. İstanbul işi geliyor. Hayır. Ali o kadar heyecanlık için fazla zıktaburdu ki pas de böyle hayalleri suya düşecek. Ali sıkıntı yok. Ben olabilirim. lazım Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. Alın. <gülüyor> Ali dizginerli olsun kardeşim. <gülüyor> Aynen olsun çıkıntı yok. Ne lazım Ali? Ali kardeşim Efe, efendim. Güle, güle kullan tamam mı İsim, soyisim isim telefon numara telefon numarası adres Okan'a yazıyorsun evet. tamam mı? Klanine. tamam. <gülüyor> niye bana yazıyor ya? Teşekkür ederim. Montu numara çocuğu ne demek niye bana yazıyor? İyi yayınlar. Alicem görüşürüz. Eyvallah Ali kardeşim. Size bir kadeh. Sağ olun. Niye bütün kelimeleri şey... Ya yudan! Siz de dikkat edin! Oğlum sana filim ayakların üstündeydi çocuk bak o kadar söyleyeyim o kadar heyecanlıydı. Evet çekiyorum, üçüncü kişi... Oxy Light geliyor. Oxy Champion, banlanmıştı. Kendisi Oxy Light ile aramızda. <gülüyor> geliyor değil mi şimdi? Harbiden o. <gülüyor> <gülüyor> boy boy. Değil, değil <gülüyor> Ben bu çarkışını sevdim ya. <gülüyor> bir tane de yok bize mi be. Birkaç tane de. Burak sana da çevireyim lan? Ferit. Ne? Ferit bir, bir yayında bana çevirmişsin. Sen böyle güzel bir şey gelmiş sonra pasa geçirmişsin ha. Öyle bir şey yok. Hayır. Ferit. Vallahi bak aa, bak çocuğum bir atmıştı bana. Bulamam artık onu. Şimdi hmm, bir şey çevirsen çevirsene. Öylesine çevirebilirim Burak senin için. Öylesine bir çevir abi. Öylesine çeviriyorum Burak için. Sıcak, sıcak, sıcak Geldi mi? Burak. Ne geldi başını kazandım Burak <gülüyor> Disk geldi Burak Disk geldi. Ne diskmiş lan? Diski. Baklı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi baklı Mıknatısı var değil evet. arkasında Geldi bu mi yani. Oxy? Oksi? Önümdendir. Abi, abi bir tane de bana yok mu be? Alper senin için geliyor öylesin ama. He. Vermem he. Ya. <gülüyor> <Alper 'i... gülüyor> ne, <illeli aparatı gülüyor> ne illesi ya? Ne ya? Biz geldi Alper. Alper Joker geldi. Joker, Joker nedir abi? abi? Kuruyor türü vermemek. Şey... Ferit'in de fikri yok. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> Joker yani. Yapan ortaya karışık. Hediye paketi. Sana bir şeyler yapacağız böyle. <gülüyor> Bu jokeri kim koydu lan? <gülüyor> Hediye paketi olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> of. Evet geldi mi çocuk? Oxylite. daha şey abi. Daha yok abi. Abi gelmeyse bana da çevirir misin abi? Ya, ya asaf. Asaf abi. Niyem <gülüyor> adam. Nerede o? Ne -like var ne alışı? ya. ya. Betings seviyoruz ben. Oxylate like cevap vermiyor mu? Abi ünlem Discord yazmış, discordda yeni giriyor galiba daha. Oxylate -like. bak çocukları bilgilendir. Şu an ne yapıyorsun? Söyle yaz. Bak şu an giriyorum de, ismim şu de. de Oxylate ne çıkacağını bileceğim. Kim cevap vermiyor? fısıltıyla cevap vermedi daha diyorum. Bence Sami, ben bir kişi daha pek diyorum. Evet. evet. Max olur. kim kişi mi Yok ya oksijen de gelecek. Ne çıkacak biliyor musun abi? Park Spor'dan Maxped gelecek. Devam ediyorum. Dört. Devam ediyorum. Bir kişi Umarım daha. Kimden geldi? As sade olalım. poğaça gel. Gel sade i̇şte Polça'ya işte. alın. Çok severim. Bayılırım harbiden. Ama direkt reflü. Cık. Hızlı cevap abi. Yani. Patatesli. Zeytinli. Kardeşim poğaça dediğin sade yenir amına Salak salak. Poğaça dediğin zeytinli yenir. Doğru. Dürbostu yenir abi bu arada. Krem peynirli poğaça, poğaça diye bir şey yapıyorlar. Mükemmelmiş. Sade poğaça şey. vişne poğaça. suyu. Poğaça. Vişne suyu sade poğaça bitti. Midem öldü. Midem ağrıyor. Midem miden Mide reflü diye bağırıyorsun. Abi, PlayStation 5 kazananı Discord'da galiba. Burada mı alalım. alalım? Alalım. Tamam yazalım ve ben ben yazıyorum. Abi hiç salçalı sosisli yedin mi bu arada poğaçayı? Salça sosis. O çok güzel bu arada. Evet, Şşş. çok çok tatlı oluyor. Antep tamam. İzmir'de vardı ya İzmir'deydi mi Antep'te şimdi. Hı hı. Bak size abi. çok güzel bir tat <gülüyor> önemli şey, değil mi Alper? Dinliyorum abi. Beyran'ı burada Arkadaşlar, çorba diye söyle ağzına çıtsınlar. Bazılarınız bazılarınız iğlenecek ama çikolata, nutella, beyaz peynir, ezine peyniri. Ekmeğin arasına silin, bak Ay, yiyin, bana teşekkür Kaymadan. edeceksiniz. Kanka, baklava ve ayran gibi. Yedim mi? Peki sen daha önce çilek reçeli ve salam yedin mi abi? Yedim. Güzel oluyor ama Nutella peynir daha güzel yani. Alo. Munda alo hoş geldin. Alo, sikir sikir geldi. alo Ferit abi. Kaldı. Abicim, kimsin sen? Nasılsın abi? Kimle için? Ben Sade Polçam. Sade Polçacığım poğaça. hoş geldin kardeşim. İyiyim sen? Nasılsın? Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Yaş kaç? Yaş 26. Yaş 26. Oo. Evet. Nereden? Ankara. Bana abi de mi o zaman? Ferit de ya direkt. Abi de mi o zaman? Azım ha. O zaman Sade Poça. Efendim? Sana soru geliyor. Hazır mısın? Hakikaten. Sen beni ne zamandır takip ediyorsun? Ona göre sorayım. Eee... 2013 ya da 14 olması lazım ya. 2014. Ya ama öyle sürekli takip etmiyorum yani arada yayınları falan izliyorum. Boss Life film. Boss Life ın. İlk gitti şehir neresidir? Ee, Berlin miydi? Oyun çiireceğim şey bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum bu oh, ben <gülüyor> biliyorum abi. Biraz zor soru. Biraz geç kaldı Ne mi diyorum? Biraz zor soru. Dur dur. Ha Eskişehir <gülüyor> galiba. Eskişehir değil mi? Kapadokya mı? Ayak mısın? İzmir'de, Koflay'da, İçeri'de çok kolay. Bu olay çıkmıştı şeydi o meydanda. Amaru tüküreceğim suratınıza. Dur dur soru düşün yani. Başka soru düşün yani. Gazan hanitemi kurtuluşu soru League abi. Artt minyası. Buldum. Buldum. League of Legends'ın <gülüyor> son zamanlarda da çıkan mobil oyununun adı nedir? Aha. Ben bu bilmiyorum. da çok kolay. Ben bilmiyorum bu da. Nasıl bilmiyorsun? Ee, lan tamam. Çok kolay değil mi? Yazı hmm, vereyim mi? Sade bir doğru. doğru Doğru mu? Nice. Bravo. Bravo. <gülüyor> Gerçekten. Zira'dan cevap verdiğin için çok teşekkür ederim. Ben de prangif klavye bir bakmadım. Çeviriyorum Sade Poç'a. Sana gelsin. İstanbul Hadi muydu? Hadi oğlum güzel bir şey katanın artık ya. İstanbul muydu? Ankara. Ankara. Ankara. Hadi Biraz Acıyormuş gibi ki bağırmıyor mu? Ekran <gülüyor> kartı nele nele nele? Bravo. Sonunda hangi ekran kartı peki? Ekran <gülüyor> kartı kazanıyor. <geldim> Bizden. <gülüyor> zaten... <28, gülüyor> GTX 9070 <gülüyor> kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok bu ekran kartı iyi ekran kartı merak etme. <gülüyor> ne yaparım? Allah ben de bilmiyorum. Yemin ederim ben de bilmiyorum abi ya. Ya. Bak kardeşim benden kötü ürün alabilme şansın var mı Sadep Hoca? Yok imkansız abi. İmkansız Sen... yok ya. Ben sana 10 numara ekran kartı göddericem. Sadece bilgilerini o clan'ına yazarsan. Bak... Sen Ferit abine güven. Sen, <gülüyor> Sen, çok... Senin Normal şu an ekran şey kartın abi. ne? Sadep Hoca senin ekran kartın ne? Şu an ekran kartım GTX 1060. Tamam. GTX 1060. Tamam. Hadi tamam, tamam. hadi 2060 ti sana, <gülüyor> sana 2070 yoldatıcağ Okey miyiz abi? Okey abi çok teşekkür ederim 2070 altyazı. 10, 10 hayırlı uğurlu olsun kardeşim İsim soyisim, telefon de. numarası adresini yolluyorsun Okan'a <gülüyor> Ferit'in Ferit tamam. şehirlerini açıp Arjuna temper deyip yavrum okuyum ekana gülüm Alkış mektörün ya, ya, abi, gibi yavrum ya, ya. Alkış <gülüyor> Alkış <gülüyor> Aylin benim bir fotoğrafı var ya Robert Downey Jr. Böyle ellerini açmış. <gülüyor> Oxylad geldi mi Oxylad. Geldi Oxy. geldi o da geldi. Oxylad. Merhaba abi. Merhabalar Oxyladçım nasılsın? <gülüyor> Tamamdır. Çeviriyorlar baba. Gideyim galiba. Alo. Alo. <gülüyor> Oxylad bakmayın internetim biraz sıkıntıla. Estağfur. Isim tamam. ne abi? Çamaşır makinen var mı? Tamam. İnternet var <gülüyor> o zaman. <gülüyor> İsim ne, isim ne ya? abi? Yakup. Yakup, nereden katılıyorsun? Bursa abi. Yakup ne ihtiyacın var? İstanbul abi. abi. Gönlünden ne koparsa. Gönlünden ne koparsa Bursa'ya geliyor. Yakup'a geliyor. Yavaş mı çevireyim hızlı mı Yakup? Abi hızlı olsun. Geliyor, hızlı geldi. Hadi. Hadi. hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi, şu Yılmaz abiye son çıksınlar. Abi. Yakup bizden Gamepad kazanıyor. Yakup sever misin? Eyvallah. NBA falan. Hayırlı olsun. Severim abi. Oh 10 numara güzel bir Gamepad yollayacağız kardeşim sana. Çok teşekkür eyvallah, ederiz. Eyvallah sağlı. Eyvallah. Kendine iyi bak. İyi yayınlar teşekkürler. Eyvallah, Afiyet eyvallah. olsun Yakup. Ya. Selam söyle. Ulan bir tane daha çekiyorum lan. Sen abi? Var lan. Oh, oh ne dersin ya? Patrik ya. Onu part... çıldırdı Çok ya. Son nereye gidecek çocuk ya? Hey I am Sprintsie. Öyle bir şey. artık bize çıksın la. PlayStation 5 kazananı burda değil mi abi bu arada? Evet, Alfa Alperen. Ha geldi mi? Burada burada. Alperen geldi geldi kendisi soktu. Galiba bir hanıma diye daha çıktı. Alperen Hanım. Al pardon, Alperen hanım. <gülüyor> <gülüyor> Alperencin. Alfa olan Alperen. Efendim abi. Bunu <gülüyor> dolan. <gülüyor> Lan. Lan. Efendim abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen? Kaç yaşındasın? 14 abi. 14 yaşındasın. Nereden katılıyorsun? İstanbul. İhtiyacın var mıydı PlayStation'a? İhtiyacım... Çok istiyor muydun? Yani istiyor, muydun? Yani yani istiyor istiyordum. muydun? İstiyordum. Sevindin mi çıktığında? Çok abi. Bütün sülalemi arıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ne oynayacaksın? İlk ne oynayacağım PlayStation 5'te? 2 Ne? Bilmiyorum Bilmiyorsun? Aklımda şu an bir plan yok Aklımda yok tamam planını programını yaparsın güle güle kullan kardeşim İstanbul'un neresinden? Abi. Başakşehir Başakşehir'e gitti PlayStation 5 Ben PlayStation 5 çıktığı gibi iki tane sipariş vereceğim Bir bana bir sana ee, Direkt yollatacağım sana okey? O teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Eee bilgilerini Okan'a yaz abi. Aynen Alperim. bilgilerini yaz. Clan'ine yaz. Clan'ine. Tamam. Kime yazayım bir daha sorar mısın? Clan'ine. Clan'ine, clan'ine. Burak, onun bilgilerini istiyorum Burak. Ne diyorsun oğlum? Mavi görüyor musun? Ve ben toplantıdaki aynı şey... odada. Ona yazacaksın. Tamam. Lan am yaz çocuğa yaz clan'in. Tamam ben gördüm yazıyorum. Yaz tamam. abi bana. Sağ, tamam, teşekkürler Alfu. Kendine çok dikkat Atıyorum. et. Öpüyorum. Selam söyle. Kendine çok iyi bak. <gülüyor> evet, Sprint Ayşe. <gülüyor> Ayşe. Selamlar kardeşim. İsim ne? Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. <gülüyor> Yarışmaya Bursa'dan katılıyorsun. Tamam, sana hemen. İsim neydi? Halil. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum dedi abi işte. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi sana Abi soru söyle. Soru Sor abi. Bekle. Sana genel kültür soruları soracağım. Genel kültür... Az önce oynadığımızda oynadığımızda oynadığımız soru abi. İzlemişim merak ettim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Geliyor hazır mısın? Hazırım. Chat'ı <gülüyor> açayım abi bir dakika. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> İmot modu alsanıza chat'e. Tamam hazırım. Hadi alalım. Alalım al imot Yok yok abi almayın. Al abi imot modu al. Telefon joker hakkın var. Tamam buradan birini arayabiliyorsun. Tamam soruyorum. Öyle. Hadi. Hangisi periyodik evet. tabloda bulunan bir element değildir? Oha. <gülüyor> <gülüyor> aha. Aaa. <A>, oksijen. <gülüyor> Çok basit aslında. B ticeni alıyor. Bir dakika oğlum. Bir dakika dur. B azot C su. Hım. Telefon Joker hakkın var. Beni ara. Beni ara. Ne yapacaksın? Ara istiyorlar abi. Bilmenin de amına koyayım. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element? Abi abi arıyorum. Değildir. A oksijen, B azot, C su. Sami abisini arıyor. Sami'ye bağlanıyorum. Alo. Yok, yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alo Sami <gülüyor> Bey. Sami üç. Sami su, diyorum. Sami Bey. Sami su Bey su. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Son C. kararım. Su doğru cevap oluyor. Bravo. Peki, nasıl bunu bilemedim. <gülüyor> Gerçekten ya. <yani. gülüyor> <gülüyor> o zaman çeviriyorum. Çevir abi bekliyorum. Yavaş olsun. <gülüyor> Nol <Ne> oldu? Kuruldu mu lan? Yok. Tüküyor. Tüküyor, sıkıyor. İşte abi ben bağımsız bedemi oldum. Buradan belli oluyor. Dur olup bir şey yok kırmadık. <gülüyor> ne oldu abi? Tamam, tamam, tamam. Yavaş mı? Yavaş olsun abi. Yavaş geliyor. Tığınızı çevirdiniz, dibinizde kalacak gibi gibi. Bravo! Bizden mikrofon kazanıyor. Bravo! E, Hadi. Daha... Galiba ihtiyadım işte da vardı zaten. Kötü geliyordu biraz. <gülüyor> Kötü mü geliyordu? Ben, güne güne yok kulağı. yok, çak yapalım kardeşim. Bizden Inka hem evcan hem de köpek. Kamera mı? Hemen <gülüyor> hey gel. Eyvallah. Inka Hani internet kafelerden de aşina olduğumuz Bilirim abi. Şey bilet. asker webcam'i değil mi abi? Aynen. <gülüyor> <Bu> abi. <gülüyor> Bizden hem mikrofon hem webcam kazanıyor. Güle güle kullanacaksın. Oha. Abi. İkisi bir arada. İkisi bir arada. <gülüyor> 120 TL ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha 120 <gülüyor> şey ya. olmuş o. Biz sana kondenser <gülüyor> mikrofon yollatacağız. Tamam mı kardeşim? Galiba işin şakasındaydık okamaya... az önce küfretmenize. Yani. Eee 10 numara bir mikrofon yollayacağız sana. Teşekkürler abi. İhtiyacın var mıydı? Yoktu. <gülüyor> ne olsun, yalnız <düzenli> sağ ol. Ne gerek yapıyorsun? Ama şimdi bak mikrofonla yani o yayın bile açabilirsin o mikrofonla. Tabii yayını kendi yapıyor mikrofonun. Bilgisayara falan ihtiyacın yok. Aynen. <gülüyor> İyi o zaman Ferit abi ben de benimle olsun. Haydi bakalım, kendine yani çok da. iyi bak. Görüşürüz. Görüş, kime yazayım yani abi? E, Bana e, yazacaksın, klanine yaz. Fısıltıların e, e, kapalı onu aç şöyle yaz discord'tan. Tamamdır. Bence kâfi için. Sana yazayım değil mi klanin? Bana yaz hadi. Evet. Tamamdır. İyi yayınlar, görüşürüz. Görüşürüz kardeşim kendine. Yani. Bence kâfi, ne diyorsunuz? Peki bir tane daha falan. <gülüyor> Beş çıkış çektin <gülüyor> abi. Yani kaç 16 çektik? Yapmadık. 5 oldu. 5 çektik amına koyayım. Ama Allah tek 5. 20 to o konuşamadım. 24 ay ve üstüne yok mu? artık evet. Ama nasıl yapacağız Bir tane Bence de abi 24 ay. Onu yapamayız ki. Onu üç dört gün sonra yapalım. Nasıl yapılabilir? Excel'de 24 ay olanları alırız. aynen aynen. Aynen sıralarsan şeyde 24 ayın üstünü çizeriz. Benim Acım yayın abi istiyorsan 24 ay üstü yaparız tabi etasım tamam. varsa yapalım abi tamam ama işte onların hepsi burada ama mı burada olması lazım dedi? evet öyle onlar iyi e, yani. tamam bir tane çekelim burada yoksa bir daha yapmam tamam e, tam <gülüyor> <Tamam. gülüyor> zaten burada çıkacak adayı yapmaz zaten adayı yapmaz <gülüyor> abi Allah'ım ver bu tanım 36 ay evet, hepsi burada zaten Discord'ta evet <gülüyor> <yandı> <gülüyor> abi <onların gülüyor> siktirin oyun içinden yürüyormuş 6. altıma <gülüyor> sıçtım korkudan omanı öptüm <gülüyor> Abi, e, 24 ay ve üstü dedin değil mi? Evet, kaç tane var? E, 249, 1 ile 249 arası random bir tane söylemen lazım. <gülüyor> 249 çok, bence 36. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Çekiyorum, 1 ile 249 arası şey varmış arabadan, şeye bakar mısın? 85, Alper. Abi, Alper 85. An. isim, e, Zari. Zari. Zayn vallamız ki 90'da varsın 95 90'da, 90'da sen mi varsın Alper 91'de evet, evet. ben varım. Pas gitti, al fauldayız. burada mı? da burada mısın Zayn? Ben neredeyim Zalim? lan? Biz tochoğüstür. Burada burada burada. Çek abi Zayn'i. <gülüyor> Navi'de 81'i 81'inci amına Sen kaçın kaçıncı indin Ben 42 olması lazım 42 falan. Benim kaç? Bak ben 44'teyim. 44'üncü sıradayım ben. Okan yani, nerede göremedim lan? Okan git sap söyleyeyim. 48'incisin. 48, 48 Aynen 48'incisin. 47. 47'nci de benim abi. CSK'dayım <gülüyor> diyor Zarin. Çektim çektim. 43 katı arası gelse herkes tanıdık. Tanıdık. Aa ben miyim Okan lan? Zarin Merhaba abi. Çok iyiyiz ya. İsim ne abi? Aa Zarin ne abi ondan? <gülüyor> Hiç abi. İsim ne Kaincılık abi? Var. İsim Hasan abi. Hasan nereden katılıyorsun? Ordu. Ordu yaş kaç? Ee, 15. 15. 15 yaşında. 37 aylık abone. Hasan kardeşimiz. 37 aydır doğumundan beri sap. <gülüyor> Helal olsun. Şimdi senin için çeviriyorum. Var mı bir şeye ihtiyacın? Abi yakın zamanda bilgisayar toplamaya düşünüyordum ama yani. İyi ben buradan belki de bilgisayarını vereceğiz sana. Ee, i̇nşallah. Belki de ekran kartın, belki de diskin, burada ekranın monitörün buradan olacak belki de. Çeviriyorum hızı mı? De, belki de belki diskim burada olacak. Hızı mı? Hayır, maalesef gerçekten hissettim. Nasıl çevireyim? Bence kulak takacak. Nasıl istiyorsan öyle çevir fark etmez. Tamam. Ben sana hızlı çeviriyorum. Geliyor. Oo. Oh. Ben abi var şey ya ben bu adamın bir, bir şeyler var. Çok iyi adam. Hadi iyi bir, şey bir şey gelsin. Ah be. Ah be. Oh. Oh. Zarine. Hadi be. Zarine pas geliyor. Mağaz pedallı. Abi son olarak bir de 36 ve üstüne yapma. Evet mi? abi 36 izliyorum ben. 24 tane mas alıyoruz. Abi yedi günüm var tamam, ya. Tamam son olarak 36 ay benziyor. Oley be oley be let go lan artık kanadık bir birine çıkmak zorunda yani. Art Daha evet yok. yani şuradan birine <gülüyor> çıksın <gülüyor> 10 abi. <gülüyor> 10 tanesi dc'de alalım. Kaç? 104 mü? 104 aynen aynen. aynen. Allah'ım Rabb'ım nasıl et be. Hadi Kazanan 101 oluyor. <gülüyor> Kaan Özbey'e... Kan Bozbıyık geliyor. Bozbıyık vardı. Kan, burada mısın? Çektin mi? Yok galiba. Kan Leo geldi. Alo. Alo. <gülüyor> Leo Leo. Alo. <gülüyor> Ka Kaan buradayım diyor. Kan DC gelir misin? Ne no, oldu? Çektik mi 36'ya? Kim abi bu? Evet abi. Leo. Leo. Ben de 5 ay beş ay sonradan geliyor abi. O 90 ve 91 çıkmadı ya Ravuf. <gülüyor> Yan yanımız. <gülüyor> Kaan, DC'ye gelir misin? Bu arada bir şey diyeyim mi? Alper, ikimiz de beleşten almışız ya omanı okuyayım evet, sapları baksana Evet, gif yazıyor, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. onu gif yazıyor Kaan, Onu bi' gizdim, omanı okuyayım, yazık Dur Şöyle yaptım abi Aynen, aynen, öp, öp, Barış, gelecek, gelecek Sana Sana da çıkartacağız bir şeyler Evet 36 ay izleri. Kan bozmik bizden kazandı. Çarkça kazandı. Kan geldin mi? Alo. Yok galiba abi. Alo. Geliyor muymuş? Baksanıza. Burak geldiymiş. Çekiyorum. Yani. Çektim. Geldi mi? Alo. Alo. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Kolay şey gel. Gel. Anlam, bu sabah Despi'nin yayınında da bir şey kazanmıştın. Ben random denk geldi benim. geldi oradan Oradan ne şey <gülüyor> geldi? Oradan ne kazandın? Maus geldi. Maus geldi. Yavaş mı hızlı mı orta mı çevireyim? <gülüyor> Ferit aban be denelim şans. aban. aban. dek kazanıyor Kaan. Kaan yayın yapıyor muydun? Eyvallah yok ya. Sistemeli vermiyor maalesef. Kamera ve stream kazanıyorsun. Kamera mı stream de? Teşekkür mi? ederim eyvallah. Ee... Hangisi tercihin olurdu? Kamera ya, kamerası. kamera stream de değişimi yok gibi. Tamam, hem sana hem kamera stream de oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun Kaan. Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Abi. Sündek ne mi? Oğlum sündek bir yayıncı için gerçekten önemli bir şey. Eli ayağı amara koyayım bir yayıncı mı ya? Evet. Kafi. Kafiyiz kafi biz kafi Selamlar abi, 48 aylar olarak toplandık da. Hayda. Eee... <gülüyor> yani... Siyah yani... başlatıyorsunuz o Evet, 48 aylar olarak biz şikayetçiler bu durumdan. E, ben ben açtım abi direkt. 48 aylar bir şey değil <gülüyor>